Merhaba Astro Kozmo kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ay evlerde nasıl çalışır ve üzerimizdeki etkileri nelerdir gibi konuları inceleyeceğiz. Ay ve ay burçları ile ilgili detaylı eğitim videolarımıza açıklama kısmına eklediğimiz linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Öncelikli olarak ayın bir gezegen olarak enerjisine bakalım. Daha sonra konumuza geçiş yapalım. Dünyamızın uydusu olan ay güneşten aldığı enerjiyi yansıtma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla herhangi bir gezegenle temas ettiğinde ay o gezegenin enerjisini bir sonraki gezegene taşır. İçgüdülerimizi ve arzularımızı temsil eden ay Zodiat'ta en hızlı hareket eden gezegen olduğu için bunların üzerinde iniş çıkışlar yaratacaktır. Diğer taraftan ay nelerden yoksun olduğumuzu da göstermektedir. Yani benim neye ihtiyacım olduğunu merak ediyorsam haritamdaki ay burcumun nerede yerleştiğine bakmalıyım. Buna göre şimdi gelin ay evlerde nasıl çalışıyor ve üzerimizdeki etkileri nelerdir bunları inceleyelim. Ay birinci eve yerleştiğinde kişilere yuvarlak bir yüz ve ekstra bir güzellik verecektir. Bunun yanında metabolizmanın yavaşlamasına sebep olduğu için kişilerde kilo alma eğilimine de yatkınlık verecektir. Göğüs ve mide ile alakalı bazı sağlık problemleri de ortaya çıkabilir. Kişiler şefkatli ve merhametli olmanın yanında... Kırılgan ve hassas bir yapıya da sahip olurlar. Dolayısıyla basit bir söz onları kolayca incitebilir. Fakat çabuk alındığı kadar çabuk da avunabilir. Ve genellikle hayatlarına dahil ettikleri kişileri koruyan, kollayan, anaç ve babacan bir yapı sergilerler. Empati yetenekleri çok fazla gelişmiştir. Dolayısıyla kendilerine yapılmasını istemedikleri hiçbir şeyi karşı tarafa yapmak istemezler. Sürekli etrafı güzelleştirmeye çalışan, her şeyin iyi ve güzel olması için çaba gösteren insanlardır. Bu kişiler aynı zamanda oldukça bereketlidir diyebiliriz. Girdikleri ortama bolluk ve bereket getireceklerdir. Fakat ay burcunuz yengeç ve oğlak burcunda birinci evde yerleştiyse sizin için biraz daha kıtlık bilinciniz vardır diyebiliriz. Yaparan biterse elimdeki her şeyi kaybedersem korkunuz çok fazla olur. Özellikle su gruplarında ay birinci evde yerleştiyse sezgileriniz de bir o kadar kuvvetli olacaktır. Şifa veren özelliklere sahip olursunuz. Bu yüzden çoğu doktorun ay burcu birinci evinde yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Bunun dışında halkla ilişkiler, yemek sektörü, tarım ve denizcilik işlerinde başarılı kişiler olurlar. Ay ikinci eve geldiğimizde burası maddiyatla alakalı olur. Kişilerin duygusal rahatlıkları maddiyatı ve para kazançlarıyla mümkün olur. Ve eğer bu yerleşim olumlu açılar altındaysa beklenmedik kazançlar elde edebilirsiniz. Oldukça bereketli ve talihli bir kişi olduğunuzu söyleyebiliriz. Aynı zamanda anneniz ve çevrenizdeki kadınlardan maddi kazanç elde etme olasılığınız vardır. Tabii ki olumsuz transitlerde ya da açılarda kişiler maddi olarak sıkışabilir ve para kaybedebilirler. Mutlaka önünüzde kapılar açılır ve gelen fırsatlarla içinde bulunduğunuz durumdan rahatlıkla çıkabilirsiniz. Özellikle A2. evde yengeç ve boğa yerleşiminde ise bolluk ve bereketiniz daha fazla olacaktır. Bu yerleşime sahip kişiler gayrimenkul, tarım, çevresel düzenleme, ve sanatsal işlerde başarılı olurlar. Fal ve medyumluk gibi sezgisel konularda da para kazancı elde edebilirsiniz. Ay üçüncü eve geldiğimizde kişilerin daha huzursuz bir yapıya sahip olduğunu görebiliriz. Konuşkanlık ve suskunluk arasında gitgeller yaşayacaktır. Bu kişilerin meraklı olduğunu, eğitimlerden keyif alacağını Sık sık yolculuklar yaparak seyahat edeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki olumsuz açılar altında bu durumların tersini yaşayabilir, duyguları daha karmaşık bir hale gelebilir. Ay üçüncü evde yerleştiyse aile içi akrabalarınız, yakın çevreniz, kardeşlerinizle aranız ve iletişiminiz çok kuvvetli olur. Herhangi bir plan ya da sorumluluğunuz olmasa da sürekli dergi, basın, yayın, okuma işleri ve yazarlık gibi ilgi alanlarınızda olacaktır. Zihniniz sürekli bir şeyle meşgul olur ve duygusal açıdan da kendinizi çok rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Üçüncü evi Merkür yönettiği için konuşurken ellerinizi, kollarınızı ve mimiklerinizi çok fazla kullanırsınız. Aynı zamanda bu yerleşimle kardeşleriniz ve yakın çevrenizden para kazanma potansiyeliniz de olacaktır. Mesleki olarak bu yerleşimi değerlendirdiğimizde edebi Fiyata karşı oldukça yeteneklisinizdir. Konuşarak ya da yazarak yapılan işlerde oldukça başarı elde edebilirsiniz. Bunların dışında eğitim, iletişim ve seyahat sektöründe çalışabilirsiniz. Ay dördüncü eve geldiğimizde burada ayın rahat ettiğini görüyoruz çünkü dördüncü ev yengecin evidir. Dolayısıyla kişilerin hayatında aile ve ev hayatları çok ön planda olur. Bu kişinin duygusal sağlığı aile ve yuva konularına bağlı olur. Bunun için sürekli güvenli ve daha huzurlu bir yuva inşa etmek üzerine uğraşırlar ve vakitlerinin çoğunu evlerinde geçirmek isterler. Ancak rahat bir ev ortamı varsa kişilerin bakış açıları pozitif olacaktır. Zorlu açıları varsa belki kişiler uzak yerlere taşınabilir. Bu sefer beraber yaşadığı insanları koruyan, kollayan ve onların üzerinde ebeveyn rolü üstlenen kişiler olurlar. Dördüncü ev köklerimizi anlattığı için iyi bir soya sahip olmak ve varlıklı olmak gibi bir potansiyeliniz olacaktır. Tabii ki zorlu açılar altında duygusal hayal kırıklıkları ya da aile içi bazı huzursuzluklar verebilir. Erkek haritalarında ay dördüncü eve geldiğinde eşlerinin evde kalmasını isteyen, evde çocuk bakan ve haneyi çekip çeviren bir eş isteyebilirler. Bu yerleşime sahip olan kişiler gayrimenkul ve arazi konularında çok şanslı olurlar. Mimar, mühendis, emlakçılık, yeme içme sektöründe daha fazla başarılı olurlar. Ay 5. ev yerleşimine sahip kişilerin daha romantik kişiler olduğunu görmekteyiz. Sürekli ideal aşkı arayan, ideal aşk isteyen biri olurlar. İnanılmaz dramatik bir hayal güçleri olur. Ve karşısındaki kişileri etkileyebilen bir yaratıcılıkları vardır. Bu yerleşim sanatla uğraşmak için çok önemli olabilir. Drama, sinema, dans, müzik, şiir gibi konularda oldukça yetenekli kişiler olacaklardır. Çocuklarla arası çok iyi olur Çocuklarla ilgili konular çok ön plana çıkar. Kendi çocukları olmasa bile bir anne şefkatiyle dışarıdaki çocuklara yaklaşabilirler. Beşinci en keyif ve hobileri anlattığı için kişilerin kendilerini eğlendirmek için ne yapması gerektiğini çok iyi bildiğini söyleyebiliriz. Daha hareketli ve eğlenceli bir sosyal çevreleri olacaktır. Bu yüzden artistik yaratıcılık gerektiren işlerde, eğlence sektöründe ve çocuklarla ilgili olan işlerde başarılı olurlar. aldığı açılara göre kişilerin aşk hayatında da olumlu etkiler verecektir. Beşinci evi Aslan Burcu yönettiği için kişiler aşk ilişkilerinde seçici olacaktır. Bu yüzden duyguları git gel yaşadığı için bu konularda problem yaşayabilirler. Ay burcunuz yengeç, akrep ve balık gibi çift vücutlu burçlarda yerleştiyse çocuk bakımından bolluk verecektir. Ayrıca ikizler ve yay burcunda yerleşmiş ay burcunuz varsa ikiz çocuk olma olasılığını da arttıracaktır. Kişilerin kumar ve borsa alanlarında çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ağır açılar altındaysa ya da olumsuz etkiler altındaysa dikkatli olmakta fayda vardır. Zevk ve eğlenceyi düşkünlük tarafınız ortaya çıkarsa çok fazla para harcama eğiliminiz olabilir. Olumsuz açılar altında tabii ki kaybetme olasılığınız da vardır. Ay 6. evde kişiler için sağlık konularını ön plana çıkaracaktır. Özellikle bu yerleşimin iyi incelenmesi, aldığı açıların dikkatlice kontrol edilmesi gerekir. 6. ev aynı zamanda rutin işlerimizi, iş hayatımızı ve çevremizi anlatmaktadır. Dolayısıyla ay burada olduğunda günlük hayatımızda ve iş hayatımızda duygusal iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Ya da duygusal kararlar verebiliriz. Ayın bu evde yerleşimi kişilere iş hayatında değişik verebilir ve günlük hayatları içerisinde rutinleri sürekli değişebilir. Kişilerin yaptığı işi sevmesi çok önemli olur. Öbür türlü yaptıkları işte mutlu olamazlar ve iş yerlerinde sürekli sorun yaşayan kişiler olurlar. Liderlik yapamaz, ikinci planda kalan, masa arkasında çalışan kişiler olabilirsiniz. Bu yerleşim sağlıkla ilgili ve beslenme ile ilgili çalışma potansiyeli verecektir. Olaylara duygusal bakmaktan çok daha akılcı yaklaşmalarını tavsiye edebiliriz. Yedinci ev ortaklıklar bir yıldan uzun süreli ilişkilerimiz ve evlilik konularını anlattığı için ay yedinci eve geldiğinde evlenmek ve evlilik konuları kişiler için bir ihtiyaç olacaktır. Aynı zamanda gruplar kurmak kişileri motive edecektir. Önlerine ortaklıklarla ilgili çok fazla seçenek çıkabilir. Bu yerleşime sahip olan kişiler eşlerinde eve beynlerine benzer özellikler ararlar ve bazen kişiler annesi olarak görüp eşinden soğuyabilir. Fakat duygusal ihtiyaçlarını karşıladığı için ondan uzaklaşamazlar. Bu yerleşim kişilere birden fazla evlilikte verebilir. Aldığı açılara göre evlilikte şans getirebileceği gibi bazı şanssızlıklar da getirme potansiyeli verecektir. Olumsuz açılarınız yoksa evliliğin güzel olacağını ve partnerin anaç ve babacan bir yapıda olacağını söyleyebiliriz. Size bolluk, bereket ve şans verirken sizi koruyan ve sahiplenen bir eş verecektir. Olumsuz durumlardaysa evliliğe zarar verebilen durumlar ortaya çıkabilir. Tabii ki yedinci ev konuları. Evlilik dışında ortaklık, mahkemeler, duruşmalar, açık düşmanlar konusunu da anlattığı için bu konularla ilgili de bazı durumlar ortaya çıkabilir. Açık düşmanlıklar konusunda ay dişil bir gezegen olduğu için kadın düşmanlar daha ön planda olacaktır. Bu yerleşime sahip olan kişiler açılarına ve aldığı etkilere bağlı olarak mesleki anlamda eşleriyle ortak çalışabilir. Ortaklık konuları gündeme gelebilir, avukatlık yapabilir, evlilik ve ilişkilerle ilgili herhangi bir alanda çalışarak başarılı olabilirler. Ay 8. eve geldiğinde burada çok rahat olmadığını görüyoruz. Çünkü ay akrebin evidir ve duygusal olarak sakin kalmak çok da mümkün değildir. Direkt olarak kişilere kötü düşünceler, sürekli evhamlı ve huzursuz bir yapı kazandırır. 8. ev krizler evidir. Bu yüzden kişiler olaylara aşırı duygusal baktığında kendilerini bu tarz sorunlu ve problemli olayların içerisine çekebilirler. Diğer taraftan kişiler ortakların annelerinden ve özellikle kadınlardan maddi olarak destek alacaklardır ve belki de başkalarının kaynaklarını kullanarak onların paralarını yöneterek bir kazanç elde edebilirler. 8. ev spritüel ve ölüm ötesi konuları da anlatmaktadır. Ay bu evde yerleştiğinde kişilerin inanılmaz bir sezgi gücü olacaktır. Gerçeği görmek, bir şeyin arkasında bilinmeyeni keşfetmek tezgitsel olarak kişilere yoğun bir enerji birikimi verecektir. Bu yeteneklerini olumlu anlamda kullanabilirlerse, çevresindeki birçok kişiye faydalı olabilecek işler yapabilirler ve kolaylıkla sorun ve problemleri çözebilirler. Yine buradaki aldığı açılara ve etkilere bağlı olarak kişilerin eşlerinin maddi kazançlarını da belirleyecektir. Eğer ay burada... İyi açılar altındaysa eşlerinden yana maddi olarak şansları olacaktır. Bunun dışında vergi, miras ve nafaka konularında da şanslı olacaklardır. Aksi takdirde bu konularda bazı sorun ve problemler yaşayabilir, kriz yönetmek durumunda kalabilirler. 8. ev rahim ve üremeyi anlattığı için Kadın haritalarında özellikle rahimle ilgili bu konularda bazı sağlık problemleri yaşatabilir. Erkek haritalarında ise kadınlarla olan ilişkilerinde bazı zorluklar yaşatabilir. Çünkü ay bu evde güçsüz bir konumdadır ve bulunduğu burca göre 8. evde yerleşen ay kişilerde cinselliğe düşkünlük verecektir. 9. ev konularına geldiğimizde ay bu evde yerleşmişse Kişiler gezmeye, seyahat etmeye çok meraklı olurlar. Özellikle gezmek ve seyahat etmek inançları ve bakış açılarını geliştirmek açısından çok önemli olur. Ve bu kişiler manevi ve dini bir eğilimin ihtiyacı içerisinde olurlar. Kişilerde felsefi bir düşünce tarzı olurken hukuk, adalet ve akademik konularda başarılı olabilirler. Ay 9. evde yerleştiğinde ki yabancı ülkelerde yerleşim de verebilir. Ufkunu genişletmek ve dünyayı keşfetmek isteyeceklerdir. 9. evde ay inanılmaz bir sezgisel güç verecektir. Aynı zamanda yabancı dillerde çok kabiliyetli kişiler olurlar. Birden fazla yabancı dili aynı anda öğrenip konuşabilme kapasiteleri vardır. Genel anlamda dış ticaret, halkla ilişkiler konularında çok yeteneklidirler. Ay, anneyi temsil ettiği için daha akıllı, hayat tecrübesi olan ve öğretmeye meraklı bir anne verecektir. Aynı anneleri gibi bu kişiler de insanlara bir şeyleri öğretmeyi sevebilir ve inanılmaz sabırlı kişiler olurlar. 10. evde ay oğlanın evinde olduğu için çok da keyifli olmayabilir. Ama yine de ay burada mesleki ve kariyer anlamında kişilere talihli olaylar verecektir. Beklenmedik bir başarı, beklenmedik ekstra bir mevki verebilir. Bir erkek haritası için politik başarıyı da getirecektir. 10. evde ay artık görünür olduğu için kişilere aktörlükte verebilir. Yine bir erkek haritasında ay eşi temsil ettiği için... Hırslı, inisiyatif alabilen ve çalışmayı seven bir eş verecektir. Kişiler başarılı ve hırslı kadınlarla iş ilişkisi içerisinde olabilirler. Bu yerleşime sahip olan kişilerin şöhretli olmak, görünür olmak, tanınır olmak gibi ihtiyaçları vardır. Ve genelde aileleri ve toplum içerisinde saygın bir kişilikleri olur. Ev alım-satım işlerinde başarılı olma olasılıkları vardır ve aynı zamanda itibar edilmek ve itibarını korumak çok önemli olur. Kadın haritalarında bu yerleşim bulunduğu burca ve aldığı açılara göre mali açıdan eşe bağımlı birini verecektir. Bazı kişiler erkenden çalışma hayatına başlayan kişiler olabilir. Bu yerleşimde ünlü olma potansiyeliniz kadınlar arasında olacaktır. Bankacılık, kafe, restoran işletmeciliği bazı siyasi partilerin kadın kollarında Çocuklarla ilgili gönüllü işlerde çalışabilirler. Ay 11. eve baktığımızda bu yerleşime sahip olan kişilerin birçok arkadaşa ve bir grup içerisinde çalışmaya ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Dostluklar kurmak, gruplar içerisinde duygusal ihtiyaçlarını gidermek isteyeceklerdir. Burası kova enerjisiyle çalıştığı için son derece aktif insanlar olurlar. Ve özellikle ay 11. evde yerleştiğinde kişilerin hayatında kadınlar ön planda olacaktır. Aldığı açılara göre çevresindeki kadınlarla iletişim kurmakta zorluk çekebilirler. Fakat yine de çok fazla kadın arkadaşları olacaktır. Yani bu yerleşim için kişilerin arkadaş çevresinde daha mutlu olacağını, duygusal açıdan kendisini daha keyifli hissedeceğini söyleyebiliriz ay burcunuz zorlu açılar altındaysa dostluk ve arkadaşlarınızda dikkat etmenizi önerebiliriz çeşitli kıskançlıklara bağlı olarak bazı zorluklar ve zararlar yaşayabilirsiniz ay 11. evde olunca kişiler anneleriyle arkadaş olmayı tercih eder genellikle sosyal çevresinde sevilen belli bir ün ve şöhreti olan kişiler olurlar. Organizasyon yetenekleri çok fazla olur bu yüzden siyasi partilerde derneklerde ve bazı kuruluşlarda rol alabilirler. Belki bir milletvekili ya da bakan olmayabilir. Fakat bu tarz kişilere danışmanlık yapabilen, onların sözcülüğünü üstlenen kişiler olabilirler. 11. ev idealler ve büyük umutlar evidir. Ay burada olduğunda kişilerin hayalleri de sürekli değişecektir. Eğer ki hayallerinde sabit bir şekilde odaklanmayı başarabilirlerse hayallerini gerçekleşmeme olasılığı yoktur. Astrolojide 12. ev zorlu bir evdir. Dolayısıyla ay 12. evde çok da keyifli olmayabilir. Ayın burada mutlaka rahat edeceği bir burçta olması çok önemli olur. Ayrıca olumlu açılar alması da 12. evin zorluklarını hafifletecektir. 12. ev bilinçaltımızda ve kontrol edemediğimiz alanları gösterdiği için... Bu yerleşime sahip olan kişiler nereden geldiğini bilmedikleri korkularla, kuruntulu ve kuşkulu düşüncelerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Ve bazen bu durum kendilerini engellemesine neden olabilir. Kolaylıkla duygularını dışarıya açamayabilir, kendilerini gösteremeyebilirler. Durumlara ve konulara karşı daha hassas bir bakış açısı geliştirebilirler. Ay annemizi temsil ettiği için 12. evde ay yerleşimi olan kişilerin anneleriyle arka planda bazı sorun ve problemleri olabilir. 12. ev gizli düşmanlıkları da simgelemektedir. Özellikle kişilerin kadın düşmanlara dikkat etmesi gerekecektir. Haritanın genel potansiyelinde olumsuz bazı durumlar olduğunda kişilerin tutsaklık yaşayabileceğini, sağlık problemlerinden dolayı hastanede kalabileceğini, ya da bazı maddi zorluklardan dolayı fakirlik yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Kişilerin çevresindeki zorda olan insanlara yardım etme çabaları vardır. Çevrelerindeki insanlara çok fedakarlık yaparak kendi enerjilerini tüketebilirler. Sağlık dengesini koruyabilmeleri için içlerine dönerek bilinçaltlarını boşaltmaları gerekmektedir. Ve bunu başarabilirlerse sezgi güçleri artar ve çevresindeki insanlara şifa verme özellikleri ortaya çıkar. Evet. Ay evlerde konumuzun sonuna geldik. Videonun yorum kısmına ay burcunuzu ve hangi evde yerleştiğini bize bildirerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sonraki eğitimlerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.